Sevgili ikizler, yükselen burcu ikizler olan ve ay burcu ikizleri olan sevgili takipçilerim. Evet, yeni iletişim içerisinde kurduğumuz planlar, yapmak istediğiniz kapılarla alakalı ve yeni iş başvurularınızla ilgili olumlu bir haftanın enerjisi var. Mümkün olduğu kadar enerjimizi yüksek, motivasyonumuzu verimli tutmamız lazım. Yani bu gideceğimiz işlerde olumsuz bir enerji yok. Eğer ki büyük kalabalık firmada yurtdışı bağlantılı çalışıyorsanız, iletişim konularımızla alakalı daha dikkatli maillerimiz, yazışmalarımız ve konuşmalarımız ve toplantı içerisinde dağınık enerji içerisinde olmamanız gerektiğini uyarıyorum. Çünkü ruh biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Unutmayın ki 23 Ocak'ta Venüs Satürn Kavuşumu size ait haklar, iş konusunda masa değişiminiz, işlerinizle alakalı daha farkında olacağınız ve kendinizi ispatlayacağınız bir döngü. 25 Ocak'ta Güneş satürn Kavuşumu sizin büyük insanlarla oluşum içerisinde gireceğiniz işlerde hem görünürlük enerjiniz hem de sizinle ilgili olumlu enerjilere giriş yapacaksınız. Ve 27 Ocak'ta Venüs balık burcuna girerken anlayış, gıt olan, anlayışı gıt olan insanlarla araba sorunları çözmüş olacaksınız kendinizi daha ifade. Evet, kurumsal alandan farklı bir kurumsal noktada beklediğiniz iş anlaşmanızla ilgili güzel haberler var. Karar sizin. Çünkü bu noktada da büyüyebilir. Gideceğiniz noktada da kendinizi çok daha aydınlık bir enerjiye yetebilirsiniz. Aynı şekilde küçük kurumsal bir alandaysanız yerinizle alakalı değişimlerle ilgili zorlayıcı bir hafta. Bu hafta hiç beklemeyin. Dosyalarınız, toplantılarınız trafik güldeki dışarıdaki işlerinizle alakalı yoğunluğa girin. Şu an Şubat sonrasında küçük kurumsal bir firmadan beklenti içerisindeyseniz o tarihlerde yapmanız lazım. Devletle bağlı kurumsal noktadaysanız tamamıyla şey, oluşumunuz sizin devlet bölümüne geçiş yapacak. Finans sektörü ya da e, ne bileyim e, finansla bağlantılı medya yazılır, mühendislik olabilir, yazılım firması devletteyseniz bunlarla ilgili sizin e, beklediğiniz mesela ev yani e, neleriz, lojman hakkınız, lojmanla ilgili ev konularınızla ilgili de konuşmaklarımız olacak. O yüzden güzel aydınlıklarınız var. Evle ilgili sorunuz, lojman kapınız gözüküyor, bilginiz olsun. Evet, devlette farklı kurumda ve üst düzey yöneticiyseniz, şirketinizin size farklı yurtdışı bağlantıları ile ilgili sunacağı fırsatları var. Değerlendirmenizi öneriyorum. Aynı şekilde siz kendi işinizi yapıyorsanız, yurt dışı ile alakalı bağlantılar kurarak yerimizi, alanımızı daha fırsatlı evreye geçireceğiz. Eğer sizseniz ve hala aşkımlarımızla ilgili dardayım ve nefes alamıyorum, 3 yıldır aynı döngüdeyim, hiçbir şey değişmeyelim, ne anlıyorsanız, Evet biraz da sizin kendi eksik noktalarınızı görmediğiniz ve egonuz bu noktada ben bu işi biliyorum, bu paraya çalışmam dediğiniz için ufak da olsa bir hareket ederek bu dengeyi kurarsanız daha başarılı noktalar elde edeceksin. Ortaklı işleri olan aile otağı, yakın dost ortaklı işlerinizde ani hırsızlıklar sizi yıpratacak ve kendi içinizdeki yalanlar ortaya çıkabilir. Burada ortaklık tartışmaları biraz yıpratıcı ve gerçekten de kırıcı ve yol ayrımı içerisine girecek. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili projelerinizle ilgili beklenti içerisindesiniz sevgili ikizlerciğim. Evet güzel fırsatlarla ilgili çağırmalarınız var. Yurt dışında beklediğiniz firmada olumlu bir diyalog var. Önce siz gideceksiniz. Sonrasında hayalinizdeki insanları da yavaş yavaş kendi enerjinize çekeceksiniz diyorum. İş, mahkeme ya da ailevi mahkemelerin yoğun olacağı, kendi içinizde de mahkeme yapıyorsanız yüzleşmemiz gereken insanlar var. Artık onlarla yüzleşin, korkacak hiçbir şey yok. Bu ara baba öfkeniz, abi öfkeniz, erkek öfkeniz çok yoğun olacak. Geçmiş konulardaki yaralarınızı iyileştiremediğiniz için onlara karşı sevgi enerjiniz daralmaya başladı bence gidin sımsıkı sıkı sarılıp enerjilerinizi tekrar yukarı çekebiliriz diyoruz. Ve unutmayın ki bazı şeyler fedakarlık. Aile fedakarlıktır. Affetmek sizin elinizde. Çalışıyorsanız Çalışan evli çiftlerimiz, özellikle çalışmayan çiftlerimizle ilgili diyorum. Yani evdeyiz, eşiniz çalışıyor ama siz çalışmıyorsunuz ama eskiden çalışıyordunuz ya. Tekrar bir iş konusunda başvurunuz olumlu, hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız bu ara çocuklarınızın sağlık problemleri, aile büyüklerimizin sağlık problemleri kas kafa dağınıklığınız olabilir. Bunları da toparlamamız gerekiyor diyorum. Bir de dijital sahada kendi markanızı, kendi işinizi kurmak isteyenler için tam zaman gözünüzü kırpın planladığınız alan neyse sayfanızı kurabilir internet sitenizi oluşturabilir youtube kanalınızı açabilirsiniz bunlarda çok güzel başarılar var sevgili gençler uyuzlu haliniz Herkese biliyorum havası ve hiçbir şey yapmadığınız halde yapıyormuş gibi gözükmekten vazgeçerseniz e, sınavlarınızda başarı var ve aileniz artık sinir krizi yaratıyorsunuz. Biraz onları da yumuşak ve dinlemenizi yine kendi bildiğinizi yapacaksınız ama kariyerinize zarar verebilirsiniz. Dışarı enerjinizi atıyoruz artık disipline girmeniz gerekiyor diyorum. İlişki konusunda yara aldığınız noktalarda tekrar sınanacaksınız. Geçmiş ilişkileriniz yoğun bir şekilde duygusal sömür, sömür yapacak sizi ve enerjiniz tekrar denemek isteyecek. Hata yapmanızı istemiyorum. Kurtulmuşken üzerinizden yük, yükten tam anlamıyla kurturun. E, i̇lişkisi ciddi gibi gözüken de hala eşinizde güven probleminiz varsa... O kişi sevgisiyle size güzel gelecek planları ifade edecek. Ve galiba 14 Şubat siz doğru ilişkinizin alyansını takabilirsiniz. Bu sinyaller şimdiden size doğru geçiyor. Evet alışveriş evde yeni evlenmeye çalışan çiftlerimizde devamlı koltuk takımı çocuklara bunu yapalım. kendiniz bunu yapıyorsunuz. Ve ekonomik olarak kredi kartlarınız, kredi limitleriniz çok yordu. Merak etmeyin. Sağ salim. Düğün sonrası halledeceksiniz. Sadece şu an Enerjinizi yeni evinize, eşinize, siz kendi ruhunuza temel yapın ki uğursuzluk olmasın diyorum. Evli çiftlerimiz arasında özellikle boşanma niyeti olan ve hala kendini doğru ifade edemeyen çiftlerimiz de hane ayrımı ile ilgili Haziran ayının şimdiden konuşmasını, Haziran ayı bu konularla alakalı artık kendimize doğru ifade, ifade edeceğiz. Aynı şekilde evliliğinde huzursuzluğu olmayan ve mutlu çiftler için çok güzel bir sevinç ve yeni bir ev planı, yeni araç planı ile ilgili ortak, kenardaki altınımız, kenardaki ufak paramızla net karar vereceğiz. Ve unutmayın ki şöyle bir evremiz var, size ait verilen hakların hepsini en iyi şekilde alacaksınız duygusallıkta, evliliğimizde, yaralandığımız noktalarla ilgili kendimize doğru toparlayacağız. Evet bir de evlenmiş ayrılmış olan çiftlerimizde hayırlı bir kısmet ve erkek çocuğumuz varsa onun yurt dışı planlarını desteklemeniz gerektiğini uyarıyorum. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda e, mide asitlerimiz ve bağırsak enfeksiyonlarımızla alakalı noktada sıkıntılarımız var. Bol yürüyüş ve bol enerjimizi değiştirmemiz lazım. Borç alıp verme konularında da mümkün olduğu kadar dikkatli olmanız gerekiyor efendim. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar ve ay burcu terazi olan lütfen dinlemeniz gerektiğini uyarıyorum. Yani üçünü birden dinleyin lütfen. İş hayatınız, duygusal hayatınız ve kendi benliğimizi ifade eder. Sevgili teraziler, evet Venüs'ün artık balık burcu seyriyle birlikte duygusal romantik yönünüzün tavan yapacak ki teraziler genelde duygusallığını yansıtmazlar. Daha renkli, daha cıvıl cıvıl hareketleri vardır ve altyapınızı böyle kenara itersiniz ve gö görünür ruhunuz daha seksidir, daha havalıdır, daha cömerttir ama bu arayış konularınızda fazlasıyla yoğun olacağınız. Bir toplantılar, yoğun trafiğiniz içerisinde devamlı seyahat edeceğiniz, araç trafiği içerisinde kalacağınız bir hafta özellikle aracınızın bakımını, araç bakımlarınız gelmiş olabilir, lastiğiniz patlayabilir, durup dururken ufak tefek kazalar yapabilirsiniz. Bunu şimdiden uyarayım çünkü 23 Ocak'ta da Venüs Satürn kavuşumu farkında olmadığınız ve kısıtlı hayatınızda mutluluk alarken zarar görebilirsiniz diyorum. Dedim bile. Evet yeni işe başladıysanız hayırlı olsun. Ya da yeni iş kapınızla ilgili olumlu cevaplar alacaksınız. Ve bu da sizi çok mutlu edecek. Evet bu ara akademik kariyer, akademik alanda... Ee, öğretim üyesiyseniz ya da e, doktor ya da e, ne bileyim e, akademik kariyer yaptıysanız ve bu konuda başarılarınızla ilgili kitap yazma vaktiniz ve kendinizi bu konuda daha başarılı hissedeceğinize inanıyorum. Artık uyanın ve kendi senaryonu, kendi kitabını yap. Çünkü sen çok değerli bir insansın. Özellikle doçantik ya da profesörlük düşünceleriniz varsa bu başvurularınız Ekim ve Haziran ayı ya da Eylül ayı itibariyle bunların hepsiyle ilgili şimdiden plan yapıp başvurularınızı tamamlamış olacaksınız. Eğer devlette ve yetkili bir konumdaysanız ani iftiralara uğrayabilir. işinizle ilgili zarar görebilirsiniz. Sır ve sel vermemeniz gerektiğiniz bir noktada sizi oyunlara getirebilirler. Yanlış okuyabilir, yanlış imza. Sizi farklı ifadelerde kullanabilirler. Zarar görmeyin. Kurumsal büyük bir, fir bir firmada çalışıyorsanız İnanın uyumaya bile vaktiniz olmayacak. Kıyafet değiştirme, duş almaya. Yani geceniz, gündüz ve evde de bilgisayar önünde devam edeceğiniz işleriniz olduğu için hem konum mertebeliniz hem de ekip arkadaşlarınızla ilgili sorumluluğunuz çok fazla artacak. Bilincinizi de attığınız takdirde başarısız hiçbir şey görmüyorum. Çok yoğun bir enerji ve güzel kazanç ve ekstra prim ya da ekstra alacağınız noktalar size mutluluk yaratacak gözüküyor. Eğer doktorsanız ya da havuk, avukat ya da hakimseniz e, Kendinize ofis gibi Ya da astronot olabilirsiniz Ofis gibi bir yer tutmak Ortaklı tutma niyetiniz var Sizin ortaklı anlaşmalarınızda zorluklar olacak O yüzden tek başınıza yapın Taze ve düzenli yapın diyorum Ama siz gerçekten Renkli bir haftadasınız Bilincinizi uyandırın diyorum Evet bir de aile ortakta işimiz ya da kazancımız küçük bir alanımız varsa burada renklilikler, renk hareketleri olacak. İnsanlar gelecek, küçük atölyeler, küçük yenilikler bunlara merak olacak. Yurt dışı sürpriz ufak tefek tatil seyah seyahatleriniz olabilir ama ailenizde yurt dışına yerleşmek isteyen kız kardeş ya da abla ya da e, kardeşinizi, kardeş, evliyse kardeşiniz onlar ailece gidecekler. Özellikle Avrupa ülkesiyle ilgili başvurularında ve iş başvurularında olumsuz bir durum Yok diyor. Evet, bu ara kendi içinizdeki yaratmak istediğiniz farklı işlerle ilgili fırsatlarımız var. Bunlarda sorun yok. Üst düzey yöneticiler sizi beğeniyor. Tartışmaya uzak tutun. İşsizseniz bir iş beklentilerinizle ilgili başvurularınızda olumsuzlukta yok. Sadece siz nasıl bir iş istediğinizi bulamadınız. Ve bu ara dışarıdaki işler ve serbest bir alandaysanız da ekstra kazançlarınız var. Bu ara özellikle toprak arazi, mesela tarım işiyle uğraşıyorsanız güzel kazanç ve toprağınızda bir bereket dönemi söz konusu olacak. Ve inanın şöyle demek istiyorum. Siz farkında olmayanlar, toprağınıza gelecek teklifleri görmüyor olabilirsiniz. Sakın topraklarınızı ya da oturduğunuz evi satmayın yoksa zarar edersiniz. Çalışan evli çiftlerimiz, özellikle evsizseniz ev alma kararı içerisindesiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hatta şirketinizden destek alarak ve ufak krediyi tamamlayarak eviniz şimdiden güzel ve uğurlu olacak. Eğer ki eşinizle aranızda soğukluk, kırgınlık varsa yumuşayın, yumuşama, sakin bir nokta, boşanma fikriniz varsa da durdurma evreniniz söz konusu olacak. Biraz daha huzur bulacaksınız. Eski ilişkiler, eski konularımızın yoğun tesadüf karşılaşmalar, birbirimize tesadüf konuşmalar olsa da bu ilişkinin size bir renk vereceğini siz de inanıyorsunuz ama kalbiniz orada kaldığı için bir türlü kabul edemiyorsun. Ama yeni ilişkiler, yeni grup, yeni arkadaşlar, hafta sonu gideceğimiz eğlencelerde yenilikler var. Evi komple tadilat yapmak istiyorsunuz. Yataklı eşyaları bile atmak istiyorsunuz. Evet yavaş yavaş evi küçük küçük tadilat yapacaksınız. Kendi ruhunuza, kendi dizaynınıza uygun evleriniz var. Eğer ki Ege'den ev almak yani Ege bölgesinden ev almak isteyen sevgili teraziler bu fırsatları araştırıyorsunuz uygun bir noktanın olacak. Aile büyüklerinizin desteği ya da ailenizi almak istiyorsanız hayırlı ve uğurlu gözüküyor. Bu arada da evlenmeyi düşünen sevgili çiftler Şubat'a filan şartınız. Nikit Nikah'tan gideyim. Gideyim oradan evleneyim diyorsunuz. Evet küçük aile kararlarla evlilik tarihinizi ön evleye atacaksınız. Ve ailenizin ev konusunda desteğiyle birlikte de bu planınız daha rahat etmiş olacak. Çünkü siz artık onsuz yaşamak istemiyorsunuz. Bir de 2-3 e, yıllık ilişkinizin adını koyamadığınız ve belirsiz giden ilişkinizin adını koyma dönemi ve karşındaki insan sizi hayatınıza ömür boyu alacak ve bu da sizi mutlu edecek. Kardeş tanışması, kuzen tanışması, kuzen yemekleri, akraba yemeklerimiz de yoğun olacak. Bu ara sevgilimiz, flörtümüz aile içerisinde yavaş yavaş dalıyor. Bilginiz olsun. Onu güzel onur edin. Çünkü o çok alı alıngan ve kırılgan. Çünkü sende de patavatsız konuşmalar var. Karşı tarafı fazlasıyla yıpratıyorsunuz. Yıpratıyorsun. Evli çiftlerde özellikle işiniz işten çıkartılabilir. Ve uzun süredir işsizse, hala iş beklentisi varsa... Konularda bazı krizlerimiz olabilir ve siz bir iş bak bir bekliyor olabilirsiniz, ev temizliğine gidebilir, yemek yapabilir, bu tarz meraklarınız varsa özellikle bu konuda da eğitimler alarak, güzellik merkezi, tırnak bakımı, astroloji eğitim alarak kendinizi geliştirmemizi istiyorum. Çünkü siz de bu hayatta çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz ve çok işe yarıyorsunuz. Bunu dışarı hayatta da ekstra para kazanarak hem eşimize hem evimize destek olabiliriz. Çocuklarımızla alakalı noktada bu ara bağırma evremiz, kızdınlık evremiz, ve eşinizin ailesinin yaşattığı krizler çocuklarınıza yükleniyorsunuz. Daha sakin konuşarak onlarla iletişimise düzeltmemiz lazım diyorum. Evet evlenmiş, ayrılmış çiftlerimizin arasında bu e, hani boşanmış ne çocuğunuz olabilir, olmayabilir. Yeni bir ilişki tanıştırması var ama sizin para konularınızı toparlayıp o döngüleri bulmanız lazım. Çok lay, lay lay yaptığınız bir buçuk senedir artık start vermeniz lazım. Yurt dışından misafiriniz gelecek ya da şehir dışından. Bu ara bunlarla güzel seyahatler yaparak evreleri göreceğiz. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken burun enfeksiyonlarımız, uyku apne problemimiz ve sünistlerimiz olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili kovalar. Yükselen kova burcu olanlar ve ay burcu kova olanlar. Evet bu hafta sizin için böyle miskin bir hafta. Kendi kafanız karışacağı bir hafta işe gitmek istemeyebilir. İnsanları görme, yöneticilerin kaprislerini çekmek istemeyebilirsiniz. Böyle miskin miskin izin almak isteyen bazı kovalar şimdiden izniniz hayırlı olsun. Özellikle devlet ve sağlık sektörü ve... E, belediye sektöründe çalışan, devlet memurluğunda çalışanlarda hani izinler, vali seyahatler biraz karmaşık, biraz ailevi, ailevi sorunları çözmek için mücadele haftanız olacak burada ailenizle birlikte gideceğiniz seyahatlerde onların yanında bulunmanız lazım. Kurumsal alana geçmek ve bu konuda fırsatlar arıyorsanız çok güzel bir yakın dostunuz geçmiş iş dostunuz ya da yakın üniversite ya da lise arkadaşınızdan gelecek teklif sizi muhteşem mutlu edecek. O yüzden yeni işiniz içinde başlangıçlar var. Uzun süredir aynı firmadaysanız firmanızın bazı eksik noktalarından rahatsızsınız ve bu noktada değişmeyecek ve siz hala yıllardır bu aynı noktadasınız. Ne kol otunuz ne, masanız ne, yeriniz değişiyor. Artık kendiniz farkına varın. Yeni alternatif noktalar bulmaya başlayın. Şu an oluşan bir alternatif yok. Ama bunun için başvuranızı yapmanız lazım. Cesareti bu kadar yetenekli insanın burada çürümemesi lazım. Ve Uzun süredir yöneticinizin asistanlığını yapıyorsanız başka bir yerden gelecek teklifle birlikte hem maaşınız hem de renkli bir dünyaya geçiş yapacaksınız. Özgüveniniz artacak gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız, serbest bir alandaysanız ve bu konularla ilgili uzun süredir alternatifinizi oturtamıyorsanız bu haftada böyle gerginlikler, huzursuzluklar da olsa ekstra gelecek paralar, sürpriz gelecek işler size ekstra kazanç sadece korkmanıza gerek yok diyorum. Eğer ki uzun süredir hayal ettiğiniz, sanat üzerine yapmak istediğiniz eğitiminiz ya da bu tarz meraklı olduğunuz alanlarda takı tasarımı, moda tasarımı, e, ne bileyim tırnak bakımı bunlarla ilgili merakınız varsa bunlarla ufak ufak eğitim alarak kendi alanınızı ve kendi markanızı yapmak istiyorsunuz. Bunu yapın çünkü çok yetenekli ve sanatçı ruhunuz çok ön planda. Ve siz her insana çok rahat bir şekilde ayak uyduruyorsunuz. Bu cesaretinizi hayata alıp başarısız olarak asla sizi görmüyorum. Yeter ki kendi evlerinize toparlayın istiyorum. Çalışan evli çiftlerimiz için son zamanlarda... Gerçekten hani üstüme üstüme geliyor. Yani orayı topluyorum olmaya, işi topluyorum olmaya. eşimi çocukların evresi ve eşimin iş stresi aile düzeninizi çok fazla yıpratıyor diyorsanız ve evet daha devam edecek yıpranmalar var ama çocuklarınızla ilgili sevineceğiniz evreleriniz de var, unutmayın. Evet, e, kurumsal büyük bir firmaya geçmek istiyorsanız ve hayaliniz buysa hayırlı uğurlu olsun. Yurt dışı ile ilgili gideceğimiz seyahatlerde büyük anlaşmalar var. Kendinizi burada ispatlamanız lazım. Rütbeliniz için, başarınız için sağlıklı. Evet ödülünüzü yavaş yavaş hayatınızda alacaksınız. Ve başarı noktanız ön planda gözüküyor. Yalnız dil eğitim almanız lazım. Farklı kurslar, farklı eğitimlerinizi de tamamlamanız lazım. Geçmiş ait ertelediğiniz eğitimlere ön sahaya koymamız lazım. Çünkü sizin gibi başarılı bir insanın ertelediği hayat olmaması lazım. Evet duygusal anlamda biraz daha yıpranmış gibi hissetseniz de Renkli bir hafta, keyifli özellikle akşamlar çok eğleneceğiz. İş arkadaşlarımızla sohbetlerimiz var. Hafta sonunda şimdiden planlayacağımız seyahatlerimiz var. Size güzel eğlenceler diliyorum. Bu ara flörtöz ruhumuz da ön planda olacak. Çok renkli bir evrede seyahat edeceğiz, eğlence alanlarına giderek kendi ruhumuzu ön planda tutacağız. Burada sizden ricam, büyüklerimizden bir kendi enerjimize dua okuyun. Para rızkınız de yoğunlaşsın diyerekten diyorum. Evet ayrılmaya nişanlıysanız, ayrılmaktan korkuyorsanız ayrılma vakti. Çünkü ona karşı kalbiniz başka birini atmaya başladı. Burada mantıklı bir şekilde dengelemeye çalışıyorsunuz ama sağlıklı gözükmüyor. Uzun süredir mutluysanız ve evliliğin ilişkinizle alakalı e, gelecek planlar içerisindeyseniz karşılarımın size söyleyeceği şeyler sizi acayip şaşırtacak diyebilirim. Ve hiç beklenmedik sözlerde aşkı tekrar o insana karşı hissedecekse hızlı bir evlilik kararı, hızlı sözlenme, hızlı nişanlanma kararlarımız ön planda olacak gözüküyor. Bu ara yaz, yazarlık ruhunuz, şiir, romantik ruhunuz var. Kitap yazmaya ne dersiniz sevgili kovalar? Çok yeteneklisiniz. Ailemize ait arsalarda kuzenler arası çıkacak tartışmalar var. ve ee, Özellikle babanızın bu konuyla ilgili geri doğulması sizi yıpratıyor ama babanız kendi kardeşleriyle ilgili yaşadığı sorunları size yansıtmadığı için ve onların gözü yönünden babanız da bıktı, siz de bıktınız ama mücadele hem sizin için hem aileniz için doğru bir süreç diyoruz. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle şunu demek istiyorum sevgili takipçilerim. Eşiniz ilgisiz değil. Siz devamlı aynı şeyleri kendi gibi, pilavı gibi tekrar ettiğiniz için eşiniz koltuk formada. Aslında eskiden çok aşıktınız. İlişkiyle bir aşka çevirmemiz lazım. O sizi hala ilkin gibi seviyor. Ama ifadesi biraz farklı olabilir. Ama ona güzel yemekler yapıyorsunuz. Onun göbek yapısı biraz çıkmaya başladı. Düzeltmemiz lazım. Aile, büyüklerimiz, eş ve babalarımızın göbek yapısı çıkmaya başladı. İleride kalp damar sorunları olabilir. Şimdiden çözmemiz lazım. Bu arada da özellikle estetik düşünceniz varsa, burun operasyonu, saçınızda kellik varsa bunlarla ilgili brandöveleriniz alınmış gözüküyor. Gayet sağlıklı bir operasyon geçecek. Endişe etmenize gerek yok. Çocukla ilgili fikri tedavi gören sevgili kovalar, gökyüzü gayet güzel destekliyor. Korkmanıza gerek yok. Türk bebek deneyebilir. Bunlarla ilgili enerjinizde olumsuz bir nokta yok. Endişe etmenize gerek yok diyorum. Bu ara sürpriz evlilik yapacaksınız. Ailenizi şaşırtacak sevgili kovalar. Yani istediğiniz biri onun da sizi istediği ama ailelerinizin karşı durduğu biriyle ya gideceksiniz ya aile evlilik yapacaksınız. Aile şokta kalacak. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Bir de e, yurt dışı ile alakalı planladığınız bir seyahat var ama onda bir aksilik var. Hatta bizdenizde red görebilir bilginiz olsun. Sağlık olarak özellikle son zamanlarda hmm. ayak valizlerimiz, ayak ağrılarımız çok ön planda gözüküyor. Bunları dengelememiz lazım ki ayak ağrılarımız sıkıntı yaratmasın. Batık tırnaklarımız, her geçen doğru batık ta noktaya gitmeniz, sağlıklı bir merkeze gitmeniz lazım. Çünkü orada ilk taflar oluşmaya başladı, ayaklarımız ağrımaya başladı, bunları çözelim. Bir de e, teyzenizle alakalı e, evlenmiş ayrılmış teyzenize kısmet. Yani evlenmiş ayrılmış kadınlarımızda kısmet var güzel bir yuva, güzel bir düzen enerjisi de var. Uzun süredir e, hastanede sağlık problemi yaşayan birinin Aile sıkıntısı biraz gösteriyor ama unutmayın bir kabir ziyaret etmeye ve uzun süredir ziyaret etmekten korktuğunuz büyüklerinizi ziyaret etme vakti. Unutmayın şans enerjiniz var. Şans topu değil de Milli Piyango bileti alarak enerjinize iyi gelecek. Uzun süredir de size verilmesi gereken borçla ilgili de sürpriz halimize paradımız geldi. Mutlu bir hafta efendim.